Sistemli iklimlendirme bilgilendirme videolarına hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu nozul nedir? Nozul, su püskürtme sistemlerinde suyu püskürten elemandır. Düşük basınçlı nozul, yüksek, orta basınçlı nozul olmak üzere tipleri vardır. Atış açısı ayarlanabilen bu nozul, en çok kullanılan düşük nozul tipidir. Kafası döndürülerek atış açısı ayarlanabilmektedir. Suyu çizgisel atabilir ya da suyu spreyleme yapabilir. Her halükarda bu düşük basınçlı nozullar ıslatma yaparlar. Yüksek basınçlı nozullar ise çok ince bir püskürtme deliğine sahiptir. Orta basınçlı nozullar da aynı şekilde. Jacklı bağlantı ya da dişli bağlantı olabilmektedir. Bu nozullar suyu bu ince delikten çok ince bir şekilde püskürttükleri için püskürttükleri su zerrecikleri havaya anında karışırlar. Doğru kullanım yapıldığında bu nozullar ıslaklık yapmazlar.